Hem ruhlar aleminde hem de fani dünyada çözülemeyen bir gizem olan Shen, bunların ikisine de ait değil. Kuzey navorinin en saygı gören ailelerinden birinin üyesi olmasına rağmen, Shen'in kaderini belirleyen şey babasının Qingko tarikatında Alacakaranlığın gözü görevini üstlenmesi oldu. Shen, büyük usta Kuşu'nun oğlu olduğundan dolayı tarikatın kültürüyle iç içe büyüdü. İnançlarının temel prensipleri ona İyonya'nın gün batımı kadar tanıdık geliyordu. Ağacın budanmasının ne kadar gerekli olduğunu, güneşi yolunda tutmanın kararlılığını ama bunlardan da öte yıldızları seyretmenin bilgeliğini öğrenmişti. Çocukluğu boyunca meditasyon yapıp ders çalıştı. Öğretmenleri Shen'in örnek bir öğrenci olduğunu düşünürdü. En yakın arkadaşı, antrenman maçlarında onunla boy ölçüşebilen tek kişi olan genç çömez Zed'di. İki çocuk kardeş gibi büyüdü ve sık sık birbirlerine umutlarını, hayallerini açtılar. Shen bir konuya farklı bir açıdan bakmak istediğinde hep Zed'e danışırdı. İki arkadaş, Ko’nun en çok gelecek vaat eden öğrencileri olarak anılmaya başladı. Becerileri geliştikçe, Kuşo onları beraberinde tehlikeli görevlere götürmeye başladı. Hatta Zuyun eyaletinin başına bela olan Altın İblis'in aranmasına bile katıldılar. Arayışları yıllar sürdü ama Shen sayısız kanlı cinayeti ortaya çıkardıktan sonra bile görevine bağlı kaldı. İblis'i sonunda yakaladıklarında gezici bir tiyatroda çalışan kendi halinde bir sahne görevlisi olan kada Jin olduğunu gördüler. Büyük Usta Kuşo, suçlunun idam edilmek yerine hapse atılması emrini verdi. Shen de, Zed de bu katilin daha ağır bir cezayı hak ettiğini düşünüyorlardı. Ama Shen, babasının kararını kabul etti. O da alacakaranlığın karanlığın gözü gibi duygularını işine karıştırmamaya çalışıyordu. Bu yüzden öfkelenmiş ve gücenmiş olan Zed'i teselli edemedi. Noxus'lu işgalciler ilk diyarın huzurunu tehdit ettiği zaman bile Shen istemeyerek de olsa kuşunun eylemsizliğini destekledi. Ama Zed savaşa katılmak için ko’dan ayrıldığında Shen tapınak duvarlarının içinde kaldı. Düşman eyaletlerin çoğunu kısa sürede işgal etti. Shen buna karşı Ionia'nın ruhsal ahengini korumaya odaklandı. Fakat bir gün evinden uzaktayken Kinko Tarikatı'nda dengelerin şiddetle bozulduğunu sezdi. Aceleyle geri döndüğünde kanlı bir darbeden sağ kurtulabilmiş olan bir avuç insanla karşılaştı. Onlardan Zed'in kendi öğrencilerini yetiştirip tapınağı ele geçirdiğini öğrendi. En kötüsü de Shen'in babasını bir zamanlar ailesinden biri olarak gördüğü adamın öldürmüş olmasıydı ıstırabını bastırarak ko'dan geriye kalanları dağların güvenliğine kaçırdı. Babasının ruh kılıcını ve alacakaranlığın gözü ünvanını aldı. Görevi intikam aramak değil, tarikatı yeniden kurmaktı. Temel prensipleri gözeterek Kinko'yu yeniden güçlendirme umuduyla yeni üyeler toplayıp onları eğitmeye başladı. Yeni çömezlerden birinde akıl almaz bir potansiyel görüyordu. Shen, Akali Jomentetye adlı bu kızı, gizlenme ve yanıltma sanatlarında ustalaşacak şekilde eğitti. Akali'nin annesi Maim, kuşonun döneminde tarikatta Gölgen'in yumruydu. Kızı da annesinin yolundan gidecek gibi görünüyordu. Ama yine de Akali, en büyük düşmanlarının saldırılarına karşılık vermek istediğinde, Shen sürekli ona kendisine hakim olmasını söylüyordu. Noxus sonunda geri çekildiğinde pek çok İonyalı, direnişlerinin zaferini kutlamaya başladı. Shen gibi bazıları ise savaşın sonuçlarının acısını yüklendi. Kararlılıkla görevine devam ederken, için için zede olan nefretiyle ve kendi liderlik becerilerine duyduğu şüpheyle boğuşuyordu. Yıllar süren çatışma ilk diyarı çok ırpalamıştı. Shen, yeniden kurulmuş olan Kinko'nun dengeyi tekrar sağlayabileceğinden emin değildi. Nitekim Akali Yeni Gölge'nin yumruğu olduğu halde onun gün be gün kendilerinden biraz daha koptuğunu hissedebiliyordu. Zaman içinde Akali Shen'in öğretilerini herkesin önünde reddedip tarikattan ayrıldı. Şen meditasyon yaptı. Yıldızları gözlemledi ve Akali'nin de Kinko tarikatının da kendi yolları bulması gerektiğini anladı. Shen, ruhlar alemindeki görünmez çatışmalar arasındaki molalarda bazen hala inançlarının değeri hakkında düşünüyor. Gelenekleri koruma görevini her daim duygularının önünde tuttu. Ama şu soru aklından hiç çıkmıyor: Bir insan, bir dünyada olanlar diğerini yok etmeden önce ikisinin arasında yürümeye daha ne kadar devam edebilir?